San Francisco Modern Sanatlar Müzesi'ndeyiz ve Jackie Winsor'un bir heykeline bakıyoruz. İsmin bir numaralı halat olan bu eserin yapımı 1976'ya uzanıyor. Kare ahşap çubuklardan yapılmış. Her sırada 7 adet çubuk var. Yani 7'ye 7, 7'nin karesi şeklinde. Dikey olarak yerleştirilmiş bu çubuklarda 3 kenevir topu bulunuyor. Bu toplar sıkı küreler şeklinde sıkıca sarılmış. Bu esere bakarken onu bir arada tutan şeyin ne olduğunu merak ettim. Her bir çubuk ayrı gibi görünüyor. Ama belli ki bunlar bir şekilde birbirine bağlı. Mesela bizim göremediğimiz veya zar zor görebildiğimiz yatay çubuklarla. Aslında bence belki de görmemiz gerekiyordur. Yani dik durabilmesinde bir gizem var. Aynı zamanda sanki onları bir arada tutan bir çekim varmış gibi. Bu bulunmuş malzemeleri kullanıp, bunları başka bir şeye dönüştürmesi çok ilginç. Bu eseri görür görmez aklıma sarma hareketi geldi. Örgü örerim, o yüzden sık sık iplik yumakları yaparım. Bu kadarını sarmak bayağı uzun zaman alıyor. Burada büyük emek var. Ayrıca bu yumakları yapmak için elin yaptığı hareket. İnsan bu yumakların neden böyle bir arada olduğunu merak ediyor. Çünkü sanki bunun endüstriyel bir amacı varmış gibi. Sanki bu yumaklar bir dokuma tezgahına filan gönderilecekmiş gibi. Gerçekten çok ilginç. Çünkü aklımıza makineleştirilmiş şeyler geliyor. Ve aslında burada da örgü makineleştirme hissi veriyor. Ama aynı zamanda elle yapılmış ve el emeği gibi. Belki de kadın işçiliği geleneğini yansıtıyor. Ayrıca eserin sert dokusunun yanında oldukça sağlam görünen odun parçalarıyla kıyaslandığında parçalanmaya başlamış gibi görünen... Kenevir göze çarpıyor. Tabii ki bir de merkezde yer alan kare şeklindeki delik var. Hemen fark edilmiyor. İçi karanlık ve bir merak duygusu uyandırıyor. Parmaklarınızın ucuna kalkıp içine bakmak istiyorsunuz. Bu boşluğun şeklinde de bir gizem var. Bu kare en aşağı kadar ilerliyor mu? Belki de orta katmanda genişliyordur. Burada bilinmeyen, bilinemeyen bir şey var. O sarma unsurundan doğan bir zaman hissi de var. Uzun bir zaman alan ve aynı hareket tekrarlanarak yapılan bir iş. Fakat bunlar bir çeşit birlik duygusu verecek şekilde bir araya geliyor. Birlikte bu yediye üç birim oldukça katı görünüyor ve birbirine bağlıymış hissi veriyor. Fakat her biri birbirinden farklı. Sarılma şekilleri tamamen farklı. Renklendirilmeleri farklı. Sanki samandan yapılmış bir çatı gibi. Bu güzel organik malzeme tabii ki yıllar içinde kirlenmiş. Hiç değerli değil ama yine de oldukça sert ve güçlü. Yapımı çok enerji gerektirmiş gibi. Ve eğer biri bunu bozmaya çalışsa bu oldukça uzun bir zaman alır.